Bir sabah ofise geldim ve masamın üstüne bırakılmış bir kutu buldum. Kutu her zamanki gibi özenle açtıktan sonra içinden iPhone 14 Pro Max çıktı. Lan? lan iPhone 14 Pro Max çıktı. Sonunda iPhone 14'üm oldu diye seviniyordum ama bir dakika bu, bu telefonda bir gariplik var da. Neyse alışamadım herhalde. Hemen bir selfie çekip Instagram atmam lazım. Malum Apple kamerası sosyal medyada şov yapıyor. Şimdi gelsin beğenler. Oğlum bu nasıl fotoğraflar? Nasıl fotoğraf? Lan? Pro Max'ı e çektim işte. Lan bu çakma lan bu. Oğlum nasıl çakma? Şu fotoğrafa bak, şu fotoğrafa. Şu fotoğrafa bak, bu nasıl çakma olur? Ulan yine çakmış Tamam, başlıyoruz. Şu kamerayı bir göreyim önce. Işık tamam, manzara var, çekiyorum. Bu... Neyse bir de selfie. Bu nasıl kamera... Dur bir de video çekeyim. Yani bir şey diyemiyorum, acaba karanlıkta nasıl? Geleceğim daha parla... Şu fotoğraflara bak, Allah aşkına ya şu fotoğrafla Kendimi tanıyamadım yemin ederim. Bakalım telefon beni tanıyacak mı? Bir Face ID deneyeceğim. Kaz geç mi? Kaz geç ne ya? Translate çevirip bu kadar oluyor herhalde. Neyse devam. Yani çalışıyor galiba. Çalışıyor ya hani çalış, tamam çalışıyormuş. Yani bir şeyin bu kadar çakma olmasına mı şaşırayım, böyle düzgün çalışmasına mı şaşırayım? Bak şimdi yere vuracağım ama yani malzeme full plastik. Parçalanır bir yerime batar diye korkuyorum. Sen sen bir sağlamak testini hak ediyorsun ama dur bakalım. Bir de şarjı azaldı, bunu ben bir şarja takayım inşallah patlamayız. Helal olsun, adayı yapmışsınız helal olsun. Helal olsun! Şarj olurken ben bir de e-mailsine bakayım. Acaba kayıtlı mı yani? Ya da 33 3310'a ya da E250'ye mi kaydettiler? Göreceğiz. Evet, kayda da bulunamadı. Yani ben şu an çakma bir telefonu kullanmak için 2-3 bin lira bir de üstüne kayıt parası vermem gerekecek. Tabii ki bunu yapmam. En azından şu süre içinde ben bunu kullanayım. Dur bir deneyim hatta, bir Ahmet'i arayalım. Bakalım sesi nasıl olacak. Alo, geliyor mu sesim? Alo, kankacım duyamıyorum. Buyur. Alo, Ahmet geliyor mu sesim? Alo. Alo, ha, geliyor gibi. Tamam. Buyur. Pro, Pro konuşuyorum. Nasıl geliyor sesim? Pek iyi gelmiyor sesim. Aşağı gelebilir misin? Anlamadım kanka. Be? Aşağı gel, aşağı. Anlamıyorum, anlamıyorum. Aşağı, aşağı... aşağı. Ya böyle bir şey yok ya. Bir de iPhone'a benziyor diye sırf bu telefonları alıyoruz ya. Ne SAR değerini biliyoruz, ne radyasyonlarını haberdarız. Bir de fiyatı 4500 liraymış ya. 4500 lira. Ya almayın diye çığlık atasın var ama ben ne atacağım ya? Alın telefon at. Gidin bir tane Samsung'dan, Xiaomi'den, ne bileyim Vivo'dan, Poco'dan bir yerden başka telefon alın. Bu telefon radyasyonu belli değil, kamerası kötü, sarı belli değil. Ya bu telefonu alan adam, alan adam yaşayamaz ya. Yazık değil bu telefonu verdiğiniz parayı, almayın. Şimdi video harika tamam ama bu sesler, bu renkler bu, bu, bu nedir abi ya? ya? Cidden sizce alınır mı bu? İkonlar zaten ayrı bir dünya. Bari bari düzgün çalışan bir launcher atsaydınız da en azından Türkçe bilseydi. Benim bu telefonla ilgili tek fikrim şu, bundan çok güzel bir hesap makinesi olur. Öyle masana koyarsın, bak alırsın, böyle bir toplama işlemi yaparsın, güzelce Yok abi, yok abi ben dayanamıyorum, ben eve gidiyorum. Ben nereye geldim ya? Apple, ne olur beni bul, ne olursun beni bul Apple. Ya çakma telefonun ipiyle kuyuya inenin var ya ben eski sistem abi ben puslayı açacağım batıya doğru gideceğim artık denize ulaşınca yolumu bu